Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları, geçtiğimiz ay sizin hayatınızda çok büyük çok ekstrem değişimler yaşanmış olabilir. Burcunuzda bir dolunay yaşandı, dördüncü evinizde çok önemli bir kavuşum etkisi hakimdi. Haliyle ailevi konularda yaşadığınız yer ve güvenli alanınızla alakalı bir takım sınavlar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle sabit grupların çok sert etkilendiği bir ay oldu Ağustos ayı. Ee, şimdi ise Eylül ayında nispeten daha çok rahatlayacağınız bir süreç başlıyor olacak siz sevgili kova burçları için. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Aynı zamanda beni Instagram adresinden takip edebilir ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet bakalım Eylül ayı gündemi siz sevgili kova burçları için nasıl çalışıyor olacak. Öncelikle 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak Burcu transiti başlıyor. Venüs'ün artık Aslan Burcu'ndan çıkarak Başak Burcu'na doğru ilerleyişi, 7. evinizden 8. evinize doğru geçişi, parasal konularda şanslı bir sürece girdiğinize işaret edebilir. Özellikle uzun zamandır hak edişlerinizi almayı bekliyorsanız, kredi ödemesi gibi veya Kıdem, taziminat, alacak, nafaka gibi meseleleri çözüme kavuşturmak istiyorsanız bunlarla alakalı pozitif etkileşimler yaşanabilir. Bu kaynaklar size bir şekilde sağlanabilir. Bununla beraber çevrenizden destek göreceğiniz, yine desteklendiğinizi hissedeceğiniz, yalnız olmadığınızın farkına varacağınız etkileşimleri de yaşatacaktır size. Keza aşk hayatınızla alakalı da çok derin aşk hissedebileceğiniz, derin duygular hissedebileceğiniz ilişkiler, mevcut ilişkilerin şifalanması veya yeni ilişki potansiyelleri de bu süreçte e, aktif olabilir. Eylül tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro harekete başlayacak. Şimdi buradaki etkileşime baktığımız zaman sizin dost burcunuzda ilerleyen Merkür e, geri hareketine Başlıyor, Başak Burcu'na kadar bu geri hareketini devam ettiriyor olacak ve Eylül ayının büyük bir çoğunluğunda biz Merkür Retrosu etkisi altında olacağız. Peki nasıl çalışacak? 9. evinizde çalışacak Merkür Retrosu. Özellikle 10 Eylül tarihine kadar seyahat planlarınızı, eğitim planlarınızı, uzun vadeli projelerinizi, görüşmelerinizi halletmeye çalışın derim. Seyahatlerde bir takım aksaklıklar olabilir, yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa Bunlarla alakalı gecikmeler söz konusu olabilir. Uzaklarda tanıdıklarınız varsa veya eskide kalmış bu tarz eğitimler, projeler varsa bu retro sürecine tekrar karşınıza çıkabilir. Aslında retrolarda geçmiş projeleri çözmek adına bir takım fırsatlar yakalarız. Ama retro sürecinde aklımıza gelen yeni oluşumlarda e, bazı gecikmeler, engellemeler veya aksaklıklar ile karşı karşıya kalırız. E, bunun ayırdığını en doğru biçimde yapacak olan tabii ki sizsiniz sevgili kova burçları ve 10 Eylül'de aynı zamanda bir dolunayımız var. Balık burcunda meydana gelecek bu dolunay 17 derece Balık burcunda ve aynı zamanda Neptün'le kavuşumda olan bir dolunaydan bahsediyoruz. Baktığımız zaman ikinci evinizde etkili olacak. Uzun süredir zaten Neptün'e ikinci evinizde misafir ediyorsunuz sevgili kova burçlarım. Özellikle kazançlarınız gelir gider dengenizle alakalı uzun bir süredir. E, belirsizlikler, yanılmalar, aldanmalar, kendi kendini kandırma, kendi değerinin farkına varamama, kendi benliğiyle alakalı algılarında netleşememe hali... Söz konusu. Bu dolunayla beraber özellikle bu alanda kazançlarınız, gelirleriniz, kendinizi değerli hissetmiş olduğunuz konular veya insanların sizin ne kadar yanınızda olduğu, sizin karşınızda ne kadar güçlü oldukları size ne kadar kendinizi iyi hissettirip hissettirmedikleri gibi konularla ilgili artık bir netliğe kavuşacak olacaksınız bu etkileşim. Tabii işin içinde Neptün olduğu zaman üstüne üstlük Neptün retro olduğu zaman biraz kafa karışıklığı ve belirsizliğin dolunay etkisine rağmen olabileceğini söyleyebiliriz. Yani Burada evet bir takım kararlar veriliyor ama yine de durum sürüncemede gibi. Ve tam olarak e, kesin bir karar verilmiyor gibi bir halde söz konusu açıkçası. E, bu dolunay esnasında çok güzel bir açı kalıbı oluşuyor. Pluto ve Uranüsle çok güzel açılar oluşacak. Bu etkileşimlere de baktığımız zaman özellikle aile hayatınızla alakalı şifalanmayan kısımların bu dolunayla beraber çok ilahi bir şekilde şifalandığına da şahitlik edebilirsiniz. Ancak size gösterilen yollardan sizin de bir takım çabalar sarf ederek ilerlemeniz şart gibi gözüküyor sevgili Kova burçları. Evet. 16 Eylül ve 17 Eylül tarihlerinde biraz sert açılar var gökyüzünde. 16 Eylül'de Venüs Mars karesi Başak ve İkizler burcunda meydana gelecek. Keza 17 Eylül tarihinde Güneş Neptün karşıtlığı yine Başak ve Balık Burcu aksında meydana gelecek. Bu noktada özellikle sizin haritanızda kazançlar, gelir-gider dengesi, ödemeler, bütçeyle alakalı konularda bir takım krizler. Bir takım öngörülemeyen durumlar, öngörülemeyen harcamalar veya bir yerden beklediğiniz destekler varsa, eşinizin maddi durumu olabilir, ailenizin desteği olabilir, bunlarla alakalı beklentilerin tam olarak istediğiniz biçimde, istediğiniz miktarda, istediğiniz şekilde karşılanamaması gibi hallerde bu etkileşimle beraber mümkün olacak gibi gözükmekte. 19-20 Eylül'de güzel görünümler var. Güneş, Plüto ve Venüs Uranüs arasında yine özellikle bu 8. ev konularını şifalandırmak adına çok mucizevi çözüm yolları, dönüştürücü etkileşimleri de açık olacağınız bir süreç hakim olacaktır. 23 Eylül tarihine geldiğimizde Güneş'in terazi burcu geçişi başlıyor. Güneş'in terazi burcu geçişiyle beraber odağınızı biraz daha yeni bir yaşam felsefesi, yeni bir yol, yeni bir yolculuk, belki bir seyahat, belki yeni bir eğitim, belki farklı bir şehir, farklı bir ülke, belki yeni insanlar, yeni çevrelere fokuslayacağınız bir aylık süreçte başlamış ve aktif hale gelmiş olmaya başlayacak sevgili kova burçlarım. 24 Eylül'de Venüs-Neptün karşıtlığı var. Tabii Venüs-Neptün karşıtlığı özellikle parasal konularda bununla beraber ilişkiler, aşk ve güzelliklerle alakalı bizi çelişkilere düşüren bir etkileşim. Venüs'ün 23 derece başak ve Neptün'ün 23 derece balık burcunda olduğunu görüyoruz. Siz bu etkiyi daha ziyade e, parasal konularda yaşayabilirsiniz sevgili kova burçları. Bu noktada özellikle size geleceğinden emin olduğunuz bir kazancın... E, Düşüncesiyle hayaliyle büyük harcamalar yapmış ve sonrasında e, bunun istediğiniz biçimde gerçekleşmemesi sebebiyle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu tarihe kadar özellikle bu tarz beklentileriniz varsa birileri nasıl olsa bana destek olur, buradan nasıl olsa benim param gelir, şu kadar param gelir gibi düşünceleriniz varsa e, bunlara çok fazla güvenmeyin. Ya da büyük büyük harcamalar yapmayın. İnsanlara çok fazla güvenmeyin. Ve kendi başınızın çaresine bakabilmenin yollarını bulun. Özellikle Eylül ayı için geçerli olan mesaj olacaktır sevgili kova burçları. Evet 26 Eylül tarihine geldiğimizde ise bir yeni ayımız var. Terazi burcunda bir yeni ay meydana geliyor. 2 derece terazi burcunda etkili olacak bu yeni aya baktığımız zaman. Ve çok güzel görünümleri de var. Burada... Jüpiter'le de karşı karşıya kaldığını da görüyoruz. Tabii bu yeni ayla beraber bir takım girişimlerde bulunuyoruz ancak Retro-Merkür'le de kavuşum halinde. Ve geçmişte kılan konuları sanki yeni bir forma sokuyor gibi bir halimiz de var. Burada 9. ev konularında yeni bir eğitime başlamak belki... E, yarıda bıraktığınız okulunuzu tamamlamak, belki uzun zamandır ertelediğiniz bir seyahate gitmek, belki uzun zamandır ertelediğiniz yurtdışı projesini hayata geçirmek gibi konularla ilintili olarak hızlı kararlar alabilirsiniz ama tam karşıda Jüpiter olduğu için Abartılı hamlelerde bulunmamaktan da, yani bulunmamaya karşı da dikkatli olmakta fayda olacaktır. Çünkü e, burada e, olay biraz e, karmik, yani çözemediğiniz bir olay tekrar tekrar karşınıza çıkıyor. Ve çok güçlü destekler de var gökyüzünde ama sadece siz makul kalmaya çalışın. Belki eski çalıştığınız yerden bir teklif gelecek, belki eskiden yaşadığınız yerlerle alakalı gündemler olacak. Çok büyük, çok coşkun tepkiler vermemeye gayret göstermeniz yerinde olacaktır sevgili kova burçlarım evet ayın sonuna doğru güzel etkileşimler var özellikle venüs Plüto merkür pürütü arasında güzel destekleyici görünümler var ki bunlar sizin ruhsal olarak gelişiminizi destekleyen özellikle hastalıklar ameliyatlarla ilgili gündemleriniz varsa iyicil etkiler taşıyan bir görünümden bahsediyor olabiliriz Ayın sonunda 29 Eylül tarihinde ise Venüs'ün Terazi burcu geçişi başlıyor. Önce Güneş, sonra Yeni Ay, sonra Venüs'ün Terazi burcu geçişiyle beraber artık Ekim ayı gündemimiz 9. ev konuları. Yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar, yeni şehirler, yeni insanlar. Yenilikler, bugüne kadar aşina olmadığımız çevreler ve düşüncelere yönelim göstereceğiniz bir süreç başlayacaktır. Sevgili kova burçları, belki birçoğunuz için farklı uyruktan, farklı düşünceden, uzaklardan yeni ilişkiler veya projelerde söz konusu olabilir. Evet, Eylül ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenebilirsiniz. Ve özellikle geçtiğimiz aylarda yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni instagram üzerinden takip edebilir. Yine danışmanlık için bana instagram opikus adresinden veya <gülüyor> gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.